Ve herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile White serisine başlıyoruz. Bu hem de kanalımızın ilk video arkadaşlar. Bakalım ben men squad modunda ne yapabileceğiz. Ee, Tild diye bir atlıyorum. Bakalım. <gülüyor> Hatta... bu kanalımda ilk büyük video arkadaşlar Eğleneceği için onu mu atacağım? bakalım ne yapacağız. Göz eğlenelim senin. UMP 9 PUBG Mobile'da artık ve PUBG Steam artık UMP, UMP 45 diye gözüküyor Ama hala PUBG White yani PUBG Mobile White'tan niyese güncelleme gelmedi bu sıra. O üç seviyelik çok iyi oldum. Hmm. Bu adı telefondan oynuyorum arkadaşlar. UMP ee, atalım be. Daha ciddi bir silah ihtiyacımız var. Ben burada nasıl hissettim? Galiba burada bir iyi silah çablif. O halde ne var? o adam geldi tamam şimdi şimdi Hmm. Ee. Eee ne ses yapıyorsunuz be? Hopa bu bir. Ya tab. Ama ikincisi nerede? aha aha Gel gidelim üstüne bakalım ooo tamam ki bir de yağın ortasında yandık ya Şimdi bana yazmadı ya Oo <gülüyor> oo oh, oh, çok iyi burada ne var ya Biraz sıkıcı geçiyor galiba Oo oh, içse bile kask çok iyi bak böyle Şunlarla gel tamam şimdi aynı tarafa gitsem de çok iyi olacak ya yani. O. 4x çok iyi bir sprelik ulimp'i almak zorunda bir yakındayım bir dakika Ha yine skor Hım. Oha oha oha. Gördüm, gördüm. Evet Gel, neredesiniz? Kaçırdım ya. Hı. Ya. döveriz sen belki de döteceksin ya O M4 16 Ne seveyim Tepe bizon. Alan, oh. sen neden çıktın küçük hamse? Galiba bohtum. Hmm, bir dakika. Ya elmen ne geldi topladım ya? Bir göz olsu çok iyi olur ya. Galidoniyor. Kol var. Kasma var burada adam var. Ne çöpe mi ya? Güzel köpüm... kısma çalışacağım bakalım. Oo. <tries> araba geçiyor. Aha aha. Bakalım sipeye atabileceğiz mi? Elim gitti bombaya ya. hiç kimse yok. Araba baba eleman da yet tecrübe. Kaşık. Oo hiç sahamız yok ya. 4 düşmüş. 14 nefer kaldık. Biri biziz. 13 nefer kim? Hmm. Oha oha çok iyi. Gaza gitme, gaza gitme, gaza gitme. Ah, şu şarjı şarjını be. Kaçma, kaçma, kaçma Ya PUBG var, aa Ay. a uh -huh.